Aşağıdakilerden hangisinde dikdörtgen 2'ye bölünmüştür? Bir şeyi 2'ye bölmek, yarısından bölmek demektir. Yani, iki eşit parçaya ayırmaktır değil mi? Bu şıkta 2'ye bölünmüş ama parçalar eşit değil. Bakın, bu kısım diğerine göre çok büyük, o zaman bu doğru şık değil. Bu şıkta ikiye bölünmüş ama parçalar yine eşit değil. Bu kısım diğerine göre büyük. Buradaysa evet, eşit parçalara ayrılmış ama 3 parçaya ayrılmış yani 2'ye ayrılmamış. Buradaysa yarıdan ayrılmış yani 2 eşit parçaya ayrılmış. O zaman bunu seçiyoruz. Hadi devam edelim. Çok eğlenceli. Aşağıdakilerden hangisinde daire 2'ye ayrılmıştır? 2 eşit parça olacak unutmayın. Bu, bu ve bu 3'e ayrılmış. Bu ikisindeki parçalar eşit bile değil. Buradaysa 3 eşit parça var ama bize 2 eşit parça lazımdı, o da burada. Cevabımız doğru. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde kare 4'e bölünmüştür? Yani 4 eşit parçaya bölünmüş olanı arıyoruz. Bu 2'ye bölünmüş. Bunu bölmemişler bile, bu tek parça. Bu da 2 eşit parçaya bölünmüş. İşte 4 eşit parça burada. Yani bu 4'e bölünmüş. İşaretleyelim. Hadi bir soru daha çözelim. Aşağıdakilerden hangisinde daire iki eşit parçaya bölünmüştür? Bunu bölmemişler, bütün halinde duruyor. Bunu üç eşit parçaya bölmüşler ama biz iki eşit parçaya bölünmüş olsun istiyoruz. Bu ikiye bölünmüş ama iki eşit parçaya bölünmemiş. İşte bu şıktaki daire iki eşit parçaya bölünmüş. Doğru şık bu. Hadi son bir tane daha yapalım. Aşağıdakilerden hangisinde dikdörtgen iki eşit parçaya bölünmüştür? 2 eşit parça. Bu şıkka bakalım, burada 3 eşit parça var. Burada 3 parça var ama maalesef eşit değiller. Burada da 3 eşit parçaya bölünmüş. İşte, doğru şıkkımız burada. Bu dikdörtgen 2 eşit parçaya bölünmüş.